Ne diyorlar olsun Tanrı Türkiyeyar olsun Ne diyorlar olsun Tanrı Türkiye'ye Sen <gülüyor> <gülüyor> dallar atım şaamala balaştum diyorlar olsun Tanrı Türkiye'ye olsun ne diyorlar olsun Tanrı Türkiye'ye Tanrı Türk'e yar olsun, Turan eller var olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Şehzade'nin andım bilge kaundu Gördüm Fatih Sultan'ı Dediler ular olsun Tanrı Türkiye'ye olsun Dediler ular olsun Tanrı Türkiye'ye Türkiye'ye yol olsun. Uğruna eller var olsun. Tanrı Türkiye'ye